Merhabalar. Yazın sıcaklarının baş gösterdiği bu dönemde klimalarla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Koronayı atlatıyoruz çok şükür. Ama buna karşın acaba klimalar COVID-19 virüsün yayılmasına yardımcı oluyor mu? Bununla ilgili yapılan bir çalışma son zamanda hem ulusal hem uluslararası basında yer aldı. Buna göre bu anda yani Çin'deki salgının merkezinde bir restoranda 10 kişi hastalanıyor. O gün için toplam 83 müşteri var. Fakat bunlardan 10'u hastalınlıyo. Geriye dönük bir araştırma yaptıkları zaman ilk restorandaki hastayı buluyorlar ve yaklaşık 50 dakikalık bir yemek süresi içerisinde sonradan anlıyorlar ki bu kişi 9 kişiye daha virüsü bulaştırmış. Ve özellikle kayıtlar ve diyagramlar incelendiği zaman virüsün havada asılı olan parçacıklarının damlacık enfeksiyonuyla etrafa yayılımının klima ile daha kolaylaştırıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü normaldekinden daha uzun mesafeye gidebiliyor. Bunun üzerine tabii bir tartışma başlıyor. Bu tartışma çerçevesi içerisinde de merak etmeyin ülkemizde de İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu bir karar aldı. Bu kararda doğrultusunda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere büyük merkezlerde ve çalışma ofislerinde Dışarıdan havanın soğutularak içeri alınmasına karar verildi. Halbuki biliyorsunuz normalde içerideki hava soğutulup tekrar veriliyordu. Dolayısıyla bir temizlenme söz konusu değildi. Bu alınan ilk önlem. Fakat buna karşın gene havada asılı olan damlacık parçalarının daha uzun mesafelere gitme şansı gene kuvvetli klimalarda mümkün. Buna karşı yapılabilecek fazla bir şey yok. Halbuki hastanelerde özellikle ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde HEPA filtre denilen bir filtre vardır. Bu filtre partikül boyutu çok küçük dahil olsa virüsler de dahil olmak üzere pek çok bakteriyi filtre eder ve ortamdan uzaklaştırır. Aynı zamanda laminar akım denilen başka bir prensiple de bölme şeklinde bu kapalı ortamlar havalandırılır. Bizim evdeki klimalarımızı atmamıza gerek yok. Belki ufak tefek bir takım ayarlamalarla bunu düzeltebiliriz. Evde hasta birisi olmadığı müddet içerisinde ve şüpheli bir kişi gelmediği müddet içerisinde klimalarımızı çöpe atmamıza veya HEPO yüksek fiyatlı klimalar almamıza gerek yok. Yapılacak iş özellikle insan temasından kaçınmak olmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.